Ardan neler neler oldu? Aa, şöyle ya. <gülüyor> çok yanlış olan <oluşturdu gülüyor> Evet falan ya böyle gereksiz giriş. Evet kedinin üzerinde alkol var demek Kedinin üzerinde bir bardak alkol varmış gibi. Kedi Ondan kendine düş. her yaladığında bir bardak alkol tüketmiş gibi bir ne şey oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Yok bugün ana hani gidip ikişer yaladım. <gülüyor> Abi şöyle bir üzerime döksene falan. <gülüyor> <gülüyor> Dünya çok güzel o yüzden. <gülüyor> Eldin'in ilginliğini yazdım. Dur dur dur dur dur. Oraya oraya Sakin. girmeyeceğiz. O o o o şeye girmeyeceğiz. O, <gülüyor> Hala konuşmadan dururuz dur. dur. Kaptırınca Bu arada ben Serdar'a yazarıyım <gülüyor> <gülüyor> bu oyun yazarıyım. Sponsorası Kuzeyden Suları. Tek su ihtiyacınız. Kayıtdaymış. Haa çok iyi.